Sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları 2020 Mayıs ayından itibaren güney aydemi burcunuzda bulunmakta. Bu nedenle oldukça kadarsel döngülerden ve süreçlerden geçtiğinizi söyleyebiliriz. Bu süreç itibariyle kuzey ay düğümünün 7. evinizde olması özellikle ikili ilişkiler anlamında bazı kırılmalar yaşadığınızı, bazı dönüm noktaları yaşadığınızı ifade ediyor. Kendinizi bulmak, ilişki içerisindeki benlerinizi bulmak adına da bir takım süreçlerden geçmiş olabileceğinizi düşünüyorum. En son olarak da zaten Aralık ayında bu etkileri yaşamış olabilirsiniz. tabii ki ben bu videoyu çekmiş olduğum tarih itibariyle önümüzdeki aylarda diyelim. Evet bakalım 2022 senesinde sizleri neler bekliyor? Bu sene Jüpiter'in her zamanki gibi burç değiştirmesi sizin yönetici gezegeninizin. Bunun yanı sıra ay düğümlerinin de artık burcunuzdan ayrılarak akrep ve boğa aksına geçecek olması yılın en önemli gündemleri. Şimdi biz tabii ki yıllık yorumları yaparken çok fazla detaya girmek istemiyoruz. Şöyle kabaca kuş bakışı bir e, tablo çizmek istiyorum sizlere. Zaten aylık yorumlarla, haftalık yorumlarla, ara ara çekmiş olduğum videolarla sürekli olarak destekliyorum. E, daha çok kapsama ve detaya o videolar içerisine girmeye gayret gösteriyorum. Sadece bu yılın genel temasına hakim olun, bu yılın önemli tarihlerine hakim olun istiyorum bu video izledikten sonra. Umarım faydalı olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya uzun zamandır takip edip abone olmayı unutmuş olan arkadaşlar Abone olarak destek olursanız, bildirimleri açarsanız, hem yeni gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz, astroloji gündemini takip etmiş olursunuz, hem de beni motive etmiş olursunuz. Ve özellikle 2021 senesi, daha doğrusu 2020 Mayıs'tan itibaren yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız, çok sevinirim. Hangi kadersel döngülerden geçtiniz? Bu süreçte ayrılanlar, evlenen, evlenenler, ikili ilişkilerde bazı e, kontrol dışı durumlar yaşayanlar varsa lütfen yorumlarda paylaşın istiyorum. Şimdi bakalım 2022'de siz sevgili yay burçlarını neler bekliyor olacak? Öncelikle Jüpiter'in balık burcu geçişinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene Jüpiter kova burcundaydı. Sizin haritanızın 3. evinde etkili oldu. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, yakın çevre ilişkileri, çok fazla hareket halinde olmak, çok fazla aksiyon halinde olmak gibi gündemleri getirmiş olabilir size. Bazı güzel anlaşmalar da imzalamış olabilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle alakalı gündemlerle de uğraşmak zorunda kalmış olabilirsiniz. ve Güzel haberler de almış olabilirsiniz. Şimdi ise Jüpiter balık burcuna geçiyor ve hem sizin için hem de diğer 12 burç için aslında en verimli, en şanslı süreç başlıyor olacak. Çünkü Jüpiter balık burcunda tıpkı sizin gibi yönetici konumda bulunmakta ve aslında manevi enerjinin çok daha yoğunlaştığı bir durumdur. Yani Jüpiter sizin burcunuzdayken 9. ev temalarının ön plana çıkarırken balık burcundayken 12. ev tamalarını ön plana çıkarır. Yani daha derin bir sürecinde başladığını işaret etmekte. Burada Jüpiter'in artık 4. evinize geçeceğini görüyoruz. Bu tabii ki aile yaşantınız, ev yaşantınız, evlilik hayatınız, aile büyükleriniz, ebeveynleriniz, yatırımlarınız. Bunun yanı sıra konfor alanınız, içsel huzurunuzla alakalı bir alanda ferahlama getiriyor. Burada geniş bir eve çıkmak isteği içerisinde olabilirsiniz. Belki birçoğunuz ev alabilir, taşınabilir veya aileniz genişleyebilir. Belki çocuk sahibi olabilirsiniz. Aileye yeni üyeler katılabilir. Aile büyüklerinizle alakalı gündemlerde yine söz konusu olabilir. Onlarla alakalı güzel, keyifli etkileşimler de yaşayabilirsiniz. Tabi Jüpiter balıktayken yükselen burcunuza zaman zaman kare görünümlerde yapacaktır. Yani evet aile içerisinde bazı hoş değişimler yaşansa da sizin kendinizle alakalı fedakarlıkta bulunmanız gereken süreçler de ortaya çıkabilir bu minvalde baktığımız zaman e, ve bazı kendi kişisel menfaatlerinizden vazgeçmenizi gerektirecek güzellikler aslında karşımıza çıkacaktır. E, bu yönden birçok yay borcu bu sene yatırım yaparak, ev alarak, taşınarak, evini güzelleştirerek, kendi içsel konforunu sağlayarak e, tamamlayabilir gibi gözüküyor. Evet e, bunun yanı sıra aynı zamanda Nisan 2022'de Jüpiter-Neptün kavuşumu yaşanacak. Ben bu kavuşumu çok önemsiyorum ve e, oldukça da fantastik buluyorum. Gerçekten hem Jüpiter hem Neptün balık burcu temasıyla özdeşleştiğinde ki ikisi de e, balık burcunun yönetici gezegenidir. Balık enerjisinin çok yoğun bir şekilde hissedileceği bir ay olacak Nisan ayı bu da e, özellikle ruhsallığın artacağını işaret etmekte ki siz artık özünüze dönmeye başlıyorsunuz sevgili yay burçları. Özünüze, kendi benliğinize, kendi içsel huzurunuza yani dışarıdan beslenmeyi bırakıp esasında kendi öz varlığınıza sanki bütünleşmeye başlayacaksınız. Tabii somut anlamda değerlendirecek olursak çok büyük bir hayalinizin gerçekleşme ihtimali var. Ev almayı mı hayal ediyordunuz? Bahçeli bir eve mi yerleşmeyi hayal ediyordunuz? Bir yatırım yapmayı mı hayal ediyordunuz veya yatırımlarınızın değerlenmesini mi hayal ediyordunuz? Belki de ailenizle alakalı bazı hayalleriniz ve hedefleriniz vardı. Bu hedeflerin, hayallerin umduğunuzdan daha mucizevi bir şekilde gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Gerçekten neler yaşayacaksınız ben de heyecanla bekliyorum. Yorumlarınızı mutlaka yapın. O tarihlerde eğer dinliyorsanız bu videoyu. Ben çok güveniyorum bu jüpiter Neptün kavuşumuna. Özellikle tabii ki kişisel doğum haritalarınızdaki gezegenlerde tetikleniyorsa... Evet diğer önemli gündemimiz ise tutulmalar bu sene e, videonun başlangıcında söylemiş olduğum gibi ay düğümleri burcunuzdan çıkıp artık akrep ve boğa aksına yerleşiyor olacak. Aslında sizin için nispeten daha rahat bir sene olacağını söyleyebilirim. Siz artık etkileri 6. ev ve 12. ev alanında hissediyor olacaksınız. Kuzey ay düğümü boğa burcunda sizin 6. evinizde bulunurken, güney ay düğümü de akrep burcunda sizin 12. evinizde bulunacak. Ay düğümlerinin yerleşimlerine dair çok daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Dolayısıyla burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten tutulmalardan da bahsediyor olacağım. Ancak 6 ve 12 aksı özellikle sağlık, şifa, iyileşme günlük koşturmaca tempo ve dinlenme rutiniyle ilişkilendirilir. Kuzey ay düğümünün 6. evinizde olması özellikle sanki biraz dinlenmeye ihtiyaç duyacağınız, çok yoğun bir tempoda çalışacağınızı gösteriyor sevgili yaylar. Bir şekilde belki zaman zaman bağışıklık sisteminiz düşebilir. Dinlenmek isteyebilirsiniz. Bir ara vermek isteyebilirsiniz hayatınıza. Ancak bir şekilde de sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz vardır. O tempoya ayak uydurmanız gerekiyordur. Bunun yanı sıra tabii bir çok Yay burcu için yeni iş fırsatları da gündemde olabilir gibi gözüküyor. Bir şekilde e, mevcut pozisyonunuzdan ve sorumluluklarınızdan mutlu değilseniz bununla alakalı da etkileşimler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda e, sağlık problemleri yaşayan yay burçları varsa, uzun zamandır şifa bulmak isteyen yay burçları varsa bunun için çok güzel yöntemler e, keşfedebilirsiniz. Belki bir takım alternatif tıp yöntemleri, belki meditasyon ile, belki e, telkinlerle, bir takım e, spiritüel çalışmalarla da şifa bulmak ve iyileşmek noktasında etkileşimler yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Sanki koşturmaca ve dinlenme rutin arasında. Bir gel git süreci yaşayabilirsiniz. Şimdi tutulmalara bakacak olursak, 30 Nisan tarihinde, bir güneş tutulması yaşayacağız boğa burcunun 10 derecesinde bu güneş tutulması ile beraber iş hayatınızla alakalı önemli bir başlangıç söz konusu olabilir ee, özellikle artık bir rutin değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz belki yanınıza yardımcılar almaya karar verebilirsiniz belki sağlığınızla alakalı da önemli gündemler söz konusu olabilir ama sanki hayat rutinlerinizi etkileyecek bir yeni başlangıç enerjisi hakim olacak gibi gözüküyor Evet, bu güneş tutulması ile beraber hayatınızda bazı düzenler değişmeye başlayacaktır. 16 Mayıs tarihinde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Bu ay tutulmasını 12. evinizde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla biraz sizi zorlayabilir bu tutulma. Çünkü 12. ev biraz bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşen bir evdir. Duygusal bir takım bitişler, bilinçaltındaki blokajların farkındalığı, bazı gizli düşmanlıklar veya sizden saklanan gerçekler veya sizin kendinizle yüzleşmekten kaçındığınız gerçekler ortaya çıkabilir. E, zaman zaman bir geri çekiliş, bir dinlenme, e, ruhsal olarak kendini yalıtma alma, e, bir yalnızlaşma enerjisini de getiriyor aslında. Yani biraz e, bu sene itibariyle kendi içinize dönüyorsunuz. Etrafınız kalabalık olsa bile... E, Biraz kendinize bazı sorular sormaya başlayacağınız, ben ne istiyorum, nasıl hareket etmeliyim gibi bir içse, içsel bir farkındalık yılı var. Yani bir içe dönüş süreci olacağını da söyleyebilirim ki bu tutulmayla beraber zaten bu süreci başlatıyor olacaksınız. Mayıs ayından Ekim ayına kadar tutulmalarımız e, mevcut değil arkadaşlar. Aslında bu Nisan Mayıs ayındaki tutulmalar döngüsünü e, Ekim ayına kadar sürdüreceğiz. Yani bu süreçte başlayan gündemler Ekim ayına kadar devam edeceği benziyor. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Yani bu kafa karışıklıkları, geçmiş blokajlar, sizden saklanan konular, bazı gizli gerçekler ve farkındalıklar alanında artık... Bir takım adımlar atılması gerektiğini fark edebilirsiniz. E artık eskisi gibi olmak istemeyeceksiniz. Eskisi gibi hareket etmek istemeyeceksiniz. Veyahut bakış açınızı değiştirmeye başlayacaksınız. Olaylara yaklaşımınızı değiştirmeye başlayacaksınız ki bu güneş tutulması ile beraber somut anlamda eylemsel enerjilerde ön plana çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası.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 Bu tutulmayla beraber özellikle iş hayatınızda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Mevcut iş temponuzda çok yoruluyor ve bir şekilde kendi kişisel hayatınıza zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı artık tamam mı devam mı noktasına gelebileceğinizi görüyoruz. Yani ben bu döngüye devam etmeliyim yoksa artık bir yerden sıyrılıp net bir karar mı almalıyım? Bu kararı aslında kendi iradeniz dışında alacağınızı da söyleyebiliriz. Yani bir şekilde kadarsel olarak artık yeni bir düzen Yeni bir rutin, yeni bir iş sahası belki veya yaşantınızda yeni bir yol belirlemek adına aslında kadarsel olarak bazı kararlar vermeye doğru da ilerleyeceksiniz. Hayatınızda Düzeniniz değişiyor sevgili yay burçları bu sene itibariyle ee, belki de alışkanlıklarınız sebebiyle bazı bağımlılıklarınızdan e, bazı kalıp yargılarınızdan kurtulamayacak olsanız da bu sene e, kadersel döngülerle beraber bu değişimleri gerçekleştirmeye mecbur bırakılabilirsiniz gibi de e, bir görünüm söz konusu açıkçası. Evet, e, yıllık genel yorumumuz bu şekildeydi. Umarım huzurlu, bereketli, sağlıklı, mutlu bir sene olur sizler için. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız, e, beğenilerinizi sunarsanız ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evransalkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler, hoşçakalın.